Bugün 21 Mart 2022 Pazartesi ay günündeyiz Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirirken gizli ve bilinmeyen konuları sırları açığa çıkarabilir bireysel veya toplumsal alanlarda bazı krizlerle karşılaşmamız mümkün finansal konular hisseli paralar cinsellik ruhsal ve okut kavramlar ölüm dönüşüm kriminal konular akrep burcu tarafından temsil edilir öğleden sonraki saatlerde ay kova burcundaki Mars'la kare boğa burcundaki Uranüs'te karşıt açı yapacak huzursuz ve gergin enerjiler artarken kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız kişisel arzular ve maddi konularda aşırı sahiplenici ve hırslı tavırlar oluşabilir olaylara tutkulu ve manipülatif yaklaşabiliriz Bugün Merkür ve Jüpiter balık burcunda birleşecek zihnimiz daha duygusal ve sezgisel olabilir sanatsal çalışmalar ve ruhsal faaliyetlerden de daha fazla verim almamız mümkün akşam ve gece saatlerinde akrep burcundaki ay balık burcundaki Merkür ve Jüpiterle üçgen açı yapacak Oldukça duyarlı ve hassas olabileceğimiz gece saatlerinde huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmaya çalışalım. Çevremizde olan bitenlerden etkilenebileceğimiz için ruhsal dengemizi korumamız zorlaşabilir. Yakınlarımızın ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.